Herhangi bir teknik bilgiye sahip olmadan kadınların, kadın girişimcilerin e-ticarete sağlayan bir e-ticaret platformu aslında kadın girişimci sisteme dahil olur olmaz 2 saat içerisinde e adetjet yapmaya başlayabiliyor. Ve bunu sanki bir sosyal medya platformu düzenlermiş gibi yapıyor. Sanki Facebook'ta bir profil düzenlermiş gibi yapıyor. Arka tarafta bizim yapmış olduğumuz Facebook, Instagram entegrasyonları ile birlikte de o büyük markaların yapmış olduğu Facebook Instagram entegrasyonlarının profesyonel bir destek almadan sahneler içinde yapabiliyor ve Instagram ve Facebook sayfası açabiliyor. Ticaretine başlattıktan sonra stok takibinden tutta varyant takibine kadar hepsini yapabiliyor. Alınmış olan siparişin ödemesini kredi kartla alıyor ve bütün ödemeleri bir iş günü sonrasında hesabına yatırıyoruz. Ayrıca kargo takibi yapabiliyor ve bizim anlaşmalı olan kargolarımızdan da %70 indirim sağlıyor müşteri. Bu %70 indirimle birlikte kargosunu gönderiyor. Kargo takibini hem müşterisi yapabiliyor hem kendisi yapabiliyor ve bu sayede müşteri memnuniyeti artmış oluyor. Shopalmi 2021 yılının Şubat ayında kurduk ve 3 milyon TL değerleme ile Banka Arası Kart Merkezi Eski Genel müdür Sayın Serteç çözünü aldığı krom yazılımdan Nisan ayında ilk yatırımımızı aldık. Bu yatırımla birlikte ilk müşterimizi içeri aldık ve bu geçen 6 aylık süre içerisinde yaklaşık 10 kat büyüdük. Hem müşteri adetimizde hem de yapmış olduğumuz işlem hacminde. Pandeminin etkisiyle birlikte şunu da çok iyi gördük. Dünyada yaklaşık 4.2 milyar insan Sosyal medya kullanıyor ve günlük ortalama Türkiye'deki Instagram ve Facebook gibi sosyal alara girme süresi dünya ortalamasının üzerinde. Dünyada 2.5 saatken Türkiye'de 2.7 saat. Ve artık büyük markalar bile Instagram'da, Facebook'ta yer almaya çalışıyor. Çünkü aslında oralar sadece bir sosyal ağ değil aynı zamanda bir e-ticaret merkezine dönüşmüş durumda. İnsanlar reklamlarını oradan yapıyor, firmalar reklamlarını oradan yapıyor. Satışlarını oralardan gerçekleştiriyorlar ve bu Instagram'la Facebook'da yapmış olduğu entegras entegrasyon sayesinde Kadın girişimciler herhangi bir bedel ödemeden, herhangi bir giriş ücreti aylık aylık yıllık yerinde yenileme ödemeden direk şeye geçiyorlar. e ticaret e giriş yapabiliyorlar. Bu özelliklerin haricinde dünyaya açılmayı da kolaylaştırıyoruz. Bir kadın girişimci dünyaya açılmak istediği zaman gidip bankasından sanal alması mümkün değil. Dünyada bir ticaret yapacağı için. Veyahut da kargo anlaşmalarını yapması çok fazla mümkün gözükmüyor. Ve biz bunların hepsini tek bir çatı altında toplamış oluyoruz. Ve dünyaya da ticaretlerini açabiliyorlar. Eğer bu yeni alacağımız, Fon alacağımız yatırımı başarılı bir şekilde kapatabilirsek kitlesel fonlanmayı, bu sefer Türkiye'deki kooperasyonlarımızı büyütüp bir süper app haline geleceğiz. Ve bu sayede dünyada da bir marka edinmeye çalışıyoruz. Çünkü bugün burada yaşanan problemler Haliyle Azerbaycan'da da yaşanıyor, Türkmenistan'da da yaşanıyor, İsviçre'de de yaşanıyor, Amerika'da da yaşanıyor. Rakiplerimize baktığımızda en büyük avantajımız bütün bu vermiş olduğumuz paneldeki sistemin herhangi bir eğitime ihtiyaç duymadan herkes tarafından kullanılabiliyor olmasına sağlamamız ve dünyada da rekabetçi hale geleceğimizi düşünüyorum.